Merhaba, şimdi Gölbaşı'nda göl Afat merkezindeyim. Burası Karayolları Müdürlüğü'nün içerisindeki deprem kriz masası aynı zamanda. Buradan öğrenmeye çalıştığım birkaç şeyi hemen size hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Arkadaşlar sosyal medyada da bayağı dolaşıyor. Bu deprem anında, deprem bölgesinde olup başka şehire gidenler herhangi bir deprem hakkından, yardımdan vesaire yaralanamayacak falan deniyor. O yüzden deprem zedeler kendi bulundukları ildeki AFAD'a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 gittiği şehirdeki ilçedeki kaymakamlığa, ildeki valiliğe başvuru yapacak ve o insana yardım edilecek deniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. AFAD merkezindeyiz. Deprem kriz masasındayız. Buradaki bilgileri size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine ben tekrar edeyim. En önemli konu ise sosyal medyada dolaşan bir mevzu vardı. Deprem anında, deprem bölgesinde olup da başka bir şehre gitmek isteyen kişiler yaşadıkları şehirden ayrılmadan önce afata gidip başvuru formunu doldurması gerekiyor ki